Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı tyt Geometri Soru Bankası kitabındaki doğru da açı konusundaki ÖSYM tarzı testlerden 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekilde verilen AOD açısı ile BOC açısının açı ortayları arasında kalan açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Evet. Hangi? AOD ve BOC. Şunların açı ortayları hemen şu açı ortayı çizelim şöyle. Buradaki açı ortayı da çizelim. Bu açı ortaylar arasında kalan açı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşım ne diyelim şuraya? A, A diyelim. Şuraya da B, B diyelim ve benden ne isteniyor? Şuradaki kaç isteniyor. E, bunun tamamı kaç? 180. 2A artı 2B artı 50 eşittir 180 olacağından. 2A artı 2B'yi buradan 130 olarak buluruz. Ve A artı de böylelikle kaç gelir? 65 gelir. Benden ne isteniyor? Şuradaki kaç isteniyor. Evet bu açının ölçüsü. Yani A artı B artı 50 isteniyor. A artı B 65 ya. 65 ile 50'nin toplamı da kaç yapar? 115 yapar. Evet birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Yukarıda verilen şekillerde aynı renkte gösterilen doğru parçaları birbirine paraleldir. Şu yeşiller birbirine paralel. Şekil 1'de. Şekil 2'de de bunlar yine birbirine paralel. Şu maviler de birbirine paralel. Peki tamam. Şurada baktığımız an kırmızılar da birbirine paralel ya. Şöyle bir M kuralı var mı? Var. Hocam burası kaç derece yapar? 80 derece yapar. E burası 80 ise? O zaman burası 80 olduğundan dolayı şu maviler de birbirine paralel olduğundan burası kaç derece yapacaktır? 100 derece yapacaktır. Evet buradaki paralel kenar diyelim. Şuradaki şeklin aynısı burada da kullanılmış. Dar açısı 80 ken diğer, da, diğer açısı kaç derece oldu? 100 derece oldu. E hocam burası bak geniş açısı. Dar açısı burada geniş açısı burada. O zaman burası 100. E aynı şekil de şöyle bir M kuralı var mı? Var. Güzel bir soru olmuş. X artı 30 neye eşit olmalı? 100'e eşit olmalı ve ikisi de böylelikle 70 derece olarak buluruz. Yani ikinci soru Chan oldu. Geldik 3'e. Klasik soru yani şurada toplamları 180 olacak U kuralından dolayı. Noktayla bu açının toplamı 180 ise buradaki açı 180'e tamamlayan açısı 145'in 35 derecedir. Hocam burası da 35 sonra şöyle bir M kuralı var burada. Şuradaki açı toplamda kaç derece? 70. 70 ile neyi toplarsan 150 yapar? 80'i değil mi? O zaman burası 80 ise bunlar 40 40 yaptı. E hocam şurada bir Z kuralı var mı böyle? Var. Z'den dolayı 40sa buradaki açı da 40 derece olur. Yani 3. soru Denizli olur. Geldik 4'e. AOF doğrusal demiş. AOC, c BOD, COE ve DOF açıların ölçüleri birbirine eşittir. Evet, şu açı AOC şuradaki açı ölçüsüyle sonra BOD BOD buradaki açının ölçüsü, sonra COE şuradaki açının ölçüsü, sonra DOF. Karışık gibi gözüküyor. Bakalım bir yerden başlayalım. Hocam 40 burada ya. Ben şuraya bir A açısı dersem, burası A 40'ken hocam burası da A 40 olacak. Buraya 40 kaldı. Hocam şurası da A 40 olacak. 40'ı buradaysa buraya A kaldı. E burası da A 40 olacak. Buraya da 40 kaldı. Bitti. Güzel bir soruyamış. Burada ne olacak? Bunun hepsinin toplamı 180 olacak. Kaç tane A var baktığımız zaman? Bir, iki tane A var. İki tane A artı 40 artı 40 artı 40. Yani üç tane 40'ın toplamı 120. Eşittir 180 yapmalı. İki A buradan 160'a eşit olmalı. Değil mi? İki A buradan 60'a eşit olmalı. Pardon A'yı da böylelikle kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Bizden BOE açısı isteniyor. Şuradaki açı isteniyor. Yani iki A artı 40 isteniyor. A yerine 30 yazarsam eğer. 2 kere 3 60. 60 ile 40'ın toplamı isteniyor Cevap da böylelikle 100 derece yapar. Yani dördüncü soru Balıkesir yaptı. Geldik 5'e. Ne yapıyoruz? Garip bir soru. Sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Hadi bakalım. Sivrilen yerden şuradan bir paralelimiz çizsek. Çizemedik. Şöyle çizelim. Çizdik. Çizince ne geldi? Şurada bir U kuralı geldi. 160 burada kaçı? 20 derece. Hocam 130'u kullanacaksam şöyle de bir U kuralı var. 130'un 180'e tamamlayan açısı burasıdır. Yani 50 derecedir. O zaman buraya kaç kaldı? 30 kaldı. 20'si buradaysa. E, 30 iken burası da 30 değil mi? Evet. E, sonra bizden x isteniyor. X'e de ait şöyle bir z kuralı var mı? Var. Şu açı, şu açı eşit olacak. 20, 20, 40, 20, 30, 30 daha 50. Bir daha 30 daha 80. Burası 80 yaptı. O zaman burası da 80 yapacaktır. Dolayısıyla 5. soru denizli oldu. Geldik 6'ya. Evet normalde bununla ilgili bir formül var arkadaşlar. Ama biz bu formülü sevmiyoruz. Kullanmayı istemiyoruz. Şuraya bir a diyelim. Şuraya da bir BB diyelim. A burada öncelikle A artı B artı şöyle bir üçgen var değil mi? Evet. Üçgenden dolayı A artı B artı 50'nin eşittir 180 olduğunu biliyoruz. A artı B de böyle 130 derece gelir mi? Gelir. Şimdi şu köşeler olduğu zaman hani normalde kalem kuralını biliyoruz. Hocam burası hepsinin toplamı 360 yapıyordu. Buradaki sivrilen noktalara göre arttığı zaman da bir formül vardı. N-2 çarpı 180 miydi? 360 miydi? Neydi? Ben hiç kullanmıyorum bunu. Bunu nasıl buluyorum? Hocam şuradan sivilen yerden bir paralel çizsek. Şuradan da bir paralel çizsek. Bak o oh, şu ikisi toplamı 180. Bu ikisinin toplamı 180. Bu ikisinin toplamı da 180. 1-2-3 tane 180 yapacak. O zaman hepsinin toplamı 3 tane 180. 2A, 2B, X ve 150. 2A, 2B, X ve 150'nin toplamı 1-2-3 tane 180'e eşit olacak. E buradan ne geliyor? 2A hepsiyle x'i yalnız bırakalım. 3 tane 180 kaç yaptı? 540. Eksi 150. Eksi 2A eksi 2B oldu burası. Hatta bu şunu şöyle yapalım. A artı B belli. 130 iken burası 2A artı 2B kaç yapar? 260 yapar. Öbür tarafa da eksi 260 diye geçiversin. E X de işte böylelikle kaç çıkar? Şu ikisinin toplamı hocam 410 540 eksi 410 da Neye eşit oluyor? 130 dereceye eşit oluyor. Yani cevap böylelikle 6. soruda Cihan oldu. Geldik 7'ye. Ooo güzel bir soru. Açıları sabit 2 metal çubuk kolları paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi iki farklı şekilde ucuza ekleniyor. Evet şu kolları birbirine paralel olacak şekilde eklenmiş. Tamam. Sonra bunlar bir de ters çevrilip bu şekilde eklenmiş. Şunlar da birbirine paralel olacak şekilde eklenmiş. Oluşan açılar 110 ve 50 derece olduğuna göre mavi çubuğun kırılma açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Hmm. Bizden şuradaki x açısı istedim arkadaşlar. Aynı zamanda mavi çubuğun kırılma açısı burada da x derece değil mi? Evet. E hocam şuraya ben bir y diyecek olursam. E hocam aynı şekilde. Burası da y'dir. Hadi bakalım burada işlem yapacağız şimdi. Tamam. Hocam şurada kalem ucu kuralından şu üçünün toplamı 360 diyebilirsiniz. Ya da paraya açıyseniz U'dan dolayı şu ikisinin toplamı 180 Bu ikisinin toplamı da 180 3'ünün toplamı da 2 tane 180 e, Yani 360 e eşit oluyor İspat yöntemiyle yapıyorum ki sıkıntı yaşama Yani x artı y artı 110 Eşittir 360'tan x artı y'yi kaç bulduk arkadaşlar Attık öbür tarafa 250 bulduk Sonra ne yapacağız Hocam burada ister paralel doğruyu uzat ister sivrilen yerden paralel çiz Sivrilen yerden paralel çizdiğinde U'dan dolayı e, Buradan ne geliyor Burası 180 eksi x geliyor Sonra şununla şu birbirine Hani şunlar paraya açtık ya bununla da bu birbirine paralel. Büyük U'dan dolayı Şuradaki açıyla burada kaçın toplamı da 180 yapacak Yani 180 eksi x artı 50 Artı y X artı 50 artı y de Kaç eşit olacak 180 eşit olacak 180'den anay oldu Eksi x'i ve artı y'yi Bu tarafa atalım 50 eşittir x eksi y mi oldu evet. evet elimizde iki tane denklem var Bir bu denklem bir de bu denklem İki denklemi ortak çözeceğiz bir x artı y eşittir 250 var. Bir de x eksi y eşittir 50 var. Taraf tarafa toplarsam eğer 2x eşittir kaç çıktı? 300 çıktı ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 150 derece bulduk. Mavi çubuğun kırılma açısı isteniyor bizden. X isteniyor. Cevap böylelikle 150 derece oldu. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru olmuş gerçekten. Yedinci soru C. oldu. Geldik 8'e diyeceğim ama burayı böyle kapattım arkadaşlar. Niye? 2022 TYT'de çıkmış olan bir soru. Maalesef kanal teliften dolayı kendi kanalımda bunu yayınlayamıyorum. E, siz çözün. Çözemediğiniz soruları uygulamadan bakarsınız. Tamam mı? 8. soru ben çözemiyorum. Geldim 9'a. Evet 9. soruda şöyle bir şey verilmiş. Ne demiş bakalım soruda. Açılar verilmiş. Eyvallah verilen şekilde AB ile EF doğru doğrularının paralel olması için EF ışını e noktası etrafında okuyunda kaç derece döndürülmelidir? Evet döndürdüğüm zaman hop şuraya geldi. Hani şuradan böyle bir döndüreceğim ve bunların paralel olmasını istiyorum. Benden ne isteniyor? Buradaki alfa açısı isteniyor. Arkadaşlar şunun da şunun paralel olması isteniyor. E, burada zikzak sağa bakanlar sola bakanlar birbirine eşit değil miydi? Evet şuraya bir A diyeyim istersen. 50 artı 70 neye eşit olmak zorunda? 60 artı A'ya eşit olmak zorunda. Bunu buraya atsak. 10 60 mı yapıyor? Evet 60 eşittir A'yı bulduk. A 60 ise alfada ne olacak? İkisinin toplamı 100 olacağına 40 derece olacaktır. Evet. Böylelikle 9. soru ne çıktı arkadaşım? Denizli çıktı. Geldik 10. soruya. 2 parkur ve bir parktan oluşan bir yol tasarımında yolların kenarları birbirine paraleldir. Evet yolların kenarları birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Ve bu yollarda ne yapıyorduk biz? Bu yollarda şuradaki çizgiler bizim için önemliydi arkadaşlar. Şu çizgilere bakacaksınız. Tamam mı? Bu çizgilerin arasındaki kalan açıları yorumlayacaksınız. Şöyle. Hatta şurada da şu çizgiler. Hani yollar birbirine paralel ya. Evet. Tamam. Şunları yorumlayacağız. Hocam burası. Şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel ya. Şu yollar birbirine paralel olduğundan dolayı. Yolların kenarları birbirine paralel. Hocam burası kaç derece? 120 derece ise. Hop. Burada kaçı da 120 derece? Hop. Burada kaçı da 120 derece olur mu? Olur. Hocam burası 110 bu yöndeşikten dolayı bak şunlar paralel. Dikkat. Şunlar paralel. Sonra şunlar da birbirine paralel. E aynı yöndeşitten dolayı burası da 110'dur. Ya da bunu fark edemedim mesela. Uzatırsın bunu. Hocam 100 derece ise yöndeşikten dolayı 100. E buradaki yöndeşitten dolayı hani şunlar da şu paralel ya burası da 100 diyebiliriz. Aynı mantıktan burası da 100 mu oldu? Aynı mantıktan burası da 100 mu oldu? Evet. E şurada şu üçünün toplamı 360 diyebilirsiniz. Ya da Sivrilen yerden bir paralel çizdiğimizde burada bir U'dan ikisinin toplamı 180. Buradaki U'dan ikisinin toplamı 180. Yani şu üçünün toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? İki tane 180 yani 360 yapacak. 100 artı X artı 120 eşittir 360 olacağından. Yani 2 çarpı 180 olacağından. X de böylelikle 360 eksi. Şu ikisinin toplamı da 220. 360'ten 220 çıkınca da kaç kalıyor arkadaşım? 140 kalıyor. Dolayısıyla onun soru balıkesir oldu. Ve böylelikle test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3 ÖSYM tarzı test 3'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.